Şimdi e, şeye gelirsek e, Bülent e, Ersoy ve Mustafa Keser arasında. A 1 TL 1 TL. Evet 1 TL'lik bir tazminat daha var. 1 TL verecek. Şimdi tabi olayın olduğu dönemde ben de başka bir kanaldaydım. E, Mustafa Keser de bize bağlanmıştım. Olayı hatırlarsanız bir televizyon programında Mustafa Keser bir ve Bülent Ersoy. onların? iki e, Karşı karşıya geldiler. E, Bülent Ersoy orada Mustafa Keser'e. Sanki programına gelmiş, hani sıradan bir konuk, bakın sırada, konuğun sıradan olmaz ama sıradan bir konuk gibi davranıyor. Halbuki böyle. beraber sunuyorlar. Tabii beraber programı. sunuyorlar. Ve böyle Mustafa Bey de gel diyor koştura koştura gidiyor, git diyor koştura, otur diyor oturuyor. Ben dedim ki hay Allah ne oluyor acaba böyle hayırdır inşallah, inşallah ilk bölümü çıkarırlar dedim. İkinci bölümde zaten olay patladı biliyorsun. Ee, seni diva değil, divan yaparlar dedi e, Bülent Ersoy'a. Hiçbir halt bildiğin yok senin şeklinde. Sözler söyledi öne bu sürülmüştü. Bunun üzerine e, Bülent Hanım da dava açtı. Birbirlerini e, tazminat davasıyla ama birbirlerine verdiler. hakaret He? ettikleri anlamında evet. yani, durup duruyorlardı. İşte i̇kisi değil. de sen suçlusun, sen suçlusun evet. dedi ama ikisi evet. de sembolik rakamlarla birer TL ile açtılar bu davaları. Evet. Sonra da. Hakim de demiş ki evet siz de haklısınız, siz de haklısınız. İkiniz de haka evet. ettiniz. De birbirinize 1 TL verin anlaşın dedi. Tabii bu mahkeme masrafları, avukat masrafları Aynen. olunca o 1 TL kaç bin TL olacak, olacak onu da bilmiyoruz. Olacak ıı, bilmiyoruz ama şöyle bir durum var. E, programı ilk başta izlemiş miydim bilmiyorum. Ben tabii ki izledim. Dedim ki ya iki tane yan yana gelmemesi gereken insan ne işi var burada? E çünkü ikisi de alanlarında çok ıı, sevilen isimler ve usta isimler tabii yani musiki bilgileri ikisinin de derya. Tabii tabii aynen. E, dolayısıyla aynen. aslında e, fikir olarak güzel. Yani biri e, bu tarafta bir bir tar biri bu tarafta ikisi eğer anlaşabilseydi tadından yenmeyecek müzik i̇şte ziyafetleri anlaşama, çıkabilirdi. Anlaşamamalarının nedeni de zaten farklı. Çok usta, usta iki isim farklı olunca o. olmuyor işte. Yani anlaşı iki nedeni de bu. usta mümkün değil. Olmuyor. Mümkün.